Sanıyorum matris vektör çarpımı fikrine alıştınız. Bu videoda size matris vektör çarpımının dönüşme denk olduğunu göstermek istiyorum. Aslında lineer bir dönüşme denk olur. A matrisinin sütunları sütun vektörleri şeklinde V1, V2, Vn e kadar olsun. Vn'ye kadar olsun. Bu matrisin yani n adet n adet sütunu var. Diyelim ki m adette m adet de satırı var. Yani bir mn mn matrisi. Şimdi bir dönüşüm tanımlayalım. Dönüşüm de Rn'den Rm'ye gitsin. Bu tanım kümesi. Rn'deki herhangi bir vektörü Rm'de başka bir vektöre dönüştürecek. Dönüşümü tanımlıyorum. x Rn'de bir vektör olmak üzere Tx eşittir a. A bu arada koyu yazılmalı. A çarpı x. Bu dönüşümün şimdiye kadar gördüğümüz dönüşümlere veya fonksiyonlara benzemediğini düşünebilirsiniz. Öncelikle bunun bir dönüşüm olduğu fikrine alışmamız lazım. Burada ne yapıyoruz? Rn'de bir şeyi alıyoruz. ax ne veriyor? ax'ı şöyle yazalım. x şöyle olacak. x1, x2. En adet terimi olacak çünkü de bir vektör. Bu x1 çarpı v1 artı x2 çarpı v2 x n çarpı v n'ye kadar yazılabilir. Yani bu sütun vektörlerinin toplamını alacağız. Matrisin m adet satırı olduğu için, bu sütun vektörlerinin her birinin m tane m tane elemanı olacak. Yani bu vektörler rm'de. Bu vektörlerin lineer bileşimini alırsak, bir başka rm elemanı elde ederiz. Yani bu rm'de bir başka vektör olacak. Buna göre, x vektörünü a ile çarparak, rn'den rm'ye eşleme yapıyoruz. Çok genel konuşuyorum, belki n3, m 5 kim bilir. Eğer bu, rn'nin bir elemanı ise, dönüşümümüz şuradakine gönderecek. Ve bu, rm'nin bir elemanı olacak. Ona ax diyebiliriz. Veya ax eşittir b dersek, bu vektöre b adını verebiliriz. Neyse. Bu, dönüşüm eşlememiz. Bu, fonksiyon veya dönüşümün bir kümeden başka bir kümeye eşleme yapması ile ilgili tanımımıza uyuyor. Ama yine de daha önce gördüklerimiz şu şekilde olduğu için ikna olmamış olabilirsiniz. Daha önce dönüşümleri x1, x2 ve xn eşittir diye yazıyordum. Virgülle ayrılmış m terim yazıyordum. Peki bununla onun arasındaki bağlantı nedir? Bu bağlantıyı göstermek için bir örnek yapalım. Bir matrisimiz var diyelim. Gayet basit bir B matrisi. 2, eksi 1, 3 ve 4. Ve bir dönüşüm tanımlamış oluyorum, t dönüşümü. r2'den r2'ye bir dönüşüm. t'yi şöyle tanımlıyorum. x vektörünün t'si eşittir b matrisi çarpı x vektörü. Peki bu neye eşit olur? Matris burada. 2, eksi 1, 3 ve 4. Çarpı x. x1, x2. Peki bu neye eşit? Başka bir vektöre. R2 değer kümesinde bir vektöre eşit. Bu vektör de şöyle bulunur. Birinci terim 2 çarpı x1. Matris vektör çarpımının tanımını uyguluyorum. 2 çarpı x1 artı eksi 1 çarpı x2 veya sadece eksi x2. Bu satır çarpı vektörümüz. Sonra da ikinci satır çarpı vektörü buluyorum. 3 çarpı x1 artı 4 çarpı x2. Bu bize daha tanıdık gelebilir. Bu dönüşümü baştan yazabilirim t x 1 x 2 eşittir 2 x 1 eksi x 2 virgül 3 x 1 artı 4 x 2. Buradaki ifade şu dönüşümün farklı bir şekilde yazılışıdır. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Aslında cevabını videonun başına vermiştim. Bir matrisle çarpınca her zaman lineer bir dönüşüm mü elde ederiz? Lineer dönüşümün iki koşulu nelerdir? İki vektörün toplamının, yani ma artı b'nin dönüşümünün dönüşümlerin toplamına eşit olması gerektiğini biliyoruz. A'nın dönüşümü artı b'nin dönüşümü. Diğer koşulsa, bir vektörün skalerle çarpımının dönüşümünün dönüşümün skaler çarpımına eşit olması. Lineer dönüşüm için iki koşulumuz bunlar. Bakalım, matris çarpımı bu koşulları karşılıyor mu? Daha önce bu konuya değinmiştim. Hatta ispatlamanız gerektiğini size söylemiştim. Bildiğinizi varsayıyorum ama yine de sizin için bir ispatlayacağım. Matris çarpımı. A matrisi çarpımı x vektöründe şöyle yazayım. Bir hemen matris alalım. Her matrisi sütun vektörleri halinde ifade edebiliriz. Bu matrisin en adet n adet sütun vektörü var. v1, v2, vn'e kadar sütun vektörü. Bu vektörlerinde her birinin m bileşeni var çarpı x1, x2, xn'e kadar. Bunu daha önce birçok defa gördük. Matris vektör çarpımın tanımına göre, bu eşittir x1 çarpı v1. Bu çarpı şu, artı x2 çarpı v2, artı xn çarpı vn'e kadar, vn'e kadar. Bu, matris vektör çarpımının tanımıydı. Bu vektör, rm'nin elemanı olacak. m adet, m adet bileşeni olacak. Peki? İki vektörün toplamını, a artı b'yi bir mn matrisi mn matrisi olan a ile çarparsam ne olur? Şuradaki gibi yazabilirim. a matrisi çarpı, a artı b, birinci terim a1 artı b1 olacak, İkinci terim a2 artı b2, an artı bn'e kadar. Bu şununla aynı. Şuraya bir nokta koyarsam çarpma yaptığımda belli olur. Notasyona dikkat etmeliyim, matris vektör çarpımı yapıyorum, İç çarpım almıyorum. Bu, şuradaki çarpımla aynı şey. Daha önce size defalarca gösterdiğim gibi, bu a1 artı b1 çarpı a'nın birinci sütunu, yani şu vektör. Bu a ile şu a aynı. Çarpı v1 artı a2 artı b2 çarpı v2, an artı bn çarpı vn'e kadar. Burada x i terimi yerine a i artı b i terimi koyuyoruz. Yani buradaki x 1 yerine a 1 artı b 1 geliyor. Bu ikisi birbirine eş. Vektör skaler çarpımının dağılma özelliğine göre şöyle diyebiliriz. Bu eşittir a 1 çarpı v 1. Şunu yazayım. a 1 çarpı v 1 artı b 1 çarpı v 1 artı a 2 çarpı v 2 artı b 2 çarpı v 2 a n çarpı v n artı b n, b n çarpı v n'e kadar. a'ları gruplarsam şöyle bir şey elde ederim. a 1 çarpı v 1 artı a 2 çarpı v 2, a n çarpı v n'ye v n'e kadar. Şimdi a'lı terimleri aldım, bu artı b'li terimler. Artı b 1 çarpı v 1 artı b 2 çarpı v 2, b n çarpı v n'e kadar. Bu ifade, şuradaki ifadeyle aynı terimleri gruplandırdım. Peki bu neye eşit? Bu sütunlar A matrisinin sütun vektörleriydi. Yani bu eşittir A matrisi çarpı A1, A2, A n'e kadar A vektörümüz. Peki bu neye eşit? Bunlar A matrisinin sütunları. Yani A matrisi çarpı B vektörüne eşit. B1, B2, B n'e kadar B vektörü. İki vektörü A ve B'yi toplayıp matrisle çarparsak vektörlerin matrisle çarpımının toplamıyla aynı sonucu elde ederiz. Birinci koşulu sağladık. İkinci koşul için ne diyebiliriz? Bunu anlamak daha kolay. A matrisi çarpı C çarpı A. Önce vektörü skalerle çarpıyorum. A matrisinin sütunlarını işaretlemiştim. M1, V2, ve n'e kadar A matrisi. Peki CA nedir? a'nın terimlerini c skaleri ile çarpıyoruz. ca1, ca2, ca n'e kadar. Peki bu neye eşit? Bunu defalarca gördük daha önce. Bu eşittir ca1 çarpı bu sütun vektörü, çarpı v1. Artı ca2 çarpı v2, ca n çarpı vn'e kadar. C'yi dışarı alırsak, skaler çarpımın dağılma özelliğini kullanmış oluruz. Sanıyorum bu konuda bir video yapmıştım. Zaten ispatı son derece kolay. Bu eşittir. C çarpı A1V1 artı A2V2 artı ANVN'e kadar. Peki bu neye eşit? A matrisi çarpı vektörümüz. Galiba A harfini biraz fazla kullandım. Büyük A matrisi çarpı küçük A vektörü. Küçük a, şuradaki a1, a2 falan filan. Şu yukarıdaki ifadeyle bu aynı şey. Matrisi önceden skalerle çarpılmış bir vektörle çarptığımda, önce matris, sonra skalerle çarpmakla aynı sonucu elde ettiğimi size göstermiş oldum. Matris vektör çarpımının bu ve şu lineer dönüşüm koşullarını sağladığını gösterdik. İki lineer dönüşüm koşulunu da sağlıyor. Burada öğrendiğimiz önemli bir bilgi. Matris vektör çarpımı her zaman bir lineer dönüşümdür. Son bir not olarak, bir sonraki videoda her lineer dönüşümün bir matris çarpımı olarak ifade edilebileceğini göstereceğim. Yani bir vektöre uygulanacak her türlü dönüşüm, vektörün bir matrisle çarpımı olarak düşünülebilir. Bu kavramın çok önemli etkileri var, hatta gündelik hayatla da bağlantısını kurabiliriz. Xbox ve Sony PlayStation'da koşmanızı, ateş etmenizi sağlayan 3 boyutlu grafik programları var. Eşyaları değişik açıdan görmenizi sağlayan, örneğin bir küpü çevirmenizi, yukarı aşağıya almanızı sağlayan şey dönüşüm matrisleridir. Bunlara daha detaylı bakacağız. Bunların tamamı vektör dönüşümleri veya vektör konumları ile ilgili. Ve bu da matris çarpımından ibaret. Yani Xbox ya da PlayStation'ınızda oynadığınız üç boyutlu oyunlardaki hareketlerin hepsi matris çarpımı. Ve bunu size bir sonraki videoda ispatlayacağım. Grafik kartları ve grafik motorları matris çarpımı yüklenmiş aletler. Eğer genel bir işlemcim varsa matris çarpımını yazılımına eklemem gerekir. Ama bir Xbox üretiyorsam ve Xbox'ın yapmasını istediğim şeyin %99'u zaten nesneleri döndürmek ve dönüşümlü hallerini göstermekse matris çarpımını yapan bir donanıma, bir çipe ihtiyacım olacaktır. Ve bu grafik işlemcileri bundan ibarettir.